Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzun konusu bedava VDS almak. Evet arkadaşlar çok uzatmadan videoya geçeceğim. Öncelikle sizden lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Zaten kısa bir video olacak. Ee, şimdi arkadaşlar sunucumuzda bir şekil yapıyoruz. Arkadaşımın boşluğu olan bir 6 GB RAM'lik videosunu sizlere arkadaşlar çekilişle 20 günlük VDS e bu arada e, bedava veriyorum haberiniz olsun şimdi bir dakika yapmanız gerekenlerine anlatıyorum çekişe nasıl katılacağınızı anlatıyorum şimdi benim arkadaşlar bu son videomu gelin son videomu zaten e, sizin izlediğiniz bu video olacak o videonun altında şöyle bakın hemen göstereyim Yine böyle bir e, yeni discord sunucu şey olacak ona tıklayıp arkadaşlar bu discord sunucuma geliyorsunuz ardından buradan ister abone basın ister abone basın üyelerini alıyorsunuz aldıktan sonra hocam buradan hemen ne yapacağınızı anlatayım Kanala abone oldunuz videoya like attınız bir tane yorum yazdınız arkadaşlar Bu şey şeyymiş anlamadım ee, yorum yazdınız arkadaşlar Ondan sonra bunu tam ekran bir şekilde sesini alıyorsunuz ve buradaki sapsol kalanını atıyorsunuz ardından ben de kova ile böyle rolünüzü veriyorum ve arkadaşlar buradaki ve bey kanalından e, buradan alabiliyorsunuz abone rolü olmayanlar zaten bu kanala erişemeyecek abone rolü olmayanlar zaten bu kanala erişemeyeceği için arkadaşlar ee, hani hiçbir şekilde abone almadan zaten çekişe katılamazsınız. O yüzden lütfen arkadaşlar abone alın zaten onu baştan söylemek istiyorum. Buradaki altyapılar vesaireyle erişebilirsiniz. Şimdi bu videosu arkadaşlar gelenekli MTA sunucusu için kullanılan bir videos ve e, 27 Kasım'da alınmış videos. 40 günlük süresi var arkadaşlar. Yani arkadaşlar 40 günlük bir ses var yani 20 gün aslında kalmış diyebilirim Arkadaşlar 20 günü kalmış diyebilirim ee, hani şey diyebilirsiniz abi yetmez ki falan filan önemli değil arkadaşlar VDS VDS de sonuçta bir iyilik yapıyorum lütfen bu iyiliğe de yani bir şey demeyin arkadaşlar sonuçta elimizden bu geliyor değil mi neyse arkadaşlar videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı e, ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bunları yaparsanız çok sevinirim hoşçakalın Görüşmek üzere bay bay